Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Şubat 2020 astrolojik gündemini değerlendireceğiz birlikte. E, Şubat ayı tabii ki her ay olduğu gibi bir yeni ay ve dolunayın yaşanacağı bir ay olacak. E, aynı zamanda önemli bir gelişim olarak Merkür Retrosu dikkatimizi çekiyor. Balık burcundan Merkür'ün gelişmesi. Ayın önemli bir bölümünde retro konumda olduğunu görüyoruz. Bu da aslında aya damgasını vuracak hareketlerden birisi. Bunun yanı sıra Mars'ın güney ve kuzey ay düğümleriyle de bir etkileşim olacak ayın son haftasında özellikle. Evet hemen ayın detaylarına geçiş yapacak olursak 9 Şubat günü 20 derece aslan burcunda bir dolunay olduğunu görüyoruz. Bu dolunay siz boğa burçlarını daha ziyadesiyle etkileyecek bir dolunay neden sabit bir burçta meydana geliyor sizin gibi. Dolayısıyla 4. evinizde yani haritanızın dip noktasında meydana gelen bu dolunayla beraber hayatınızla ilgili önemli bir karar sürecine geldiğinizi söyleyebilirim. Bu nasıl bir karar olacaktır? Ailenizle alakalı, aile büyükleriyle alakalı, eviniz, yumanız, birlikte yaşadığınız kişilerle olan ilişkileriniz, kendiniz ve kendi geçmişiniz, kendinizle olan ilişkinizle alakalı bir karar sürecine geldiğinizi söyleyebilirim. Bu noktada geçmişiniz ve geleceğiniz arasında bir değerlendirme yaptığınız zaman, geçmiş konularla hayatınızı ilişkilendirdiğinizde, Artık size hizmet etmeyen ve sizi yoran konulardan vazgeçmeniz gerektiğini fark edebilirsiniz. Ve bu noktada belki geçmişten kopmak adına ev değişikliği, yer değişikliği, taşınma gibi gündemler ortaya çıkabilir. Ya da bulunduğunuz alanı güncellemek isteyebilirsiniz. İçsel huzurunuzu sağlamak adına sürekli krizlerle ve ailevi problemlerle uğraşıyorsanız bunlara çözüm yolları bulmak adına artık tamam yeter. Bundan sonra bu bu şekilde olacak şeklinde bir serzenişte bulunma ihtimaliniz oldukça yüksektir. 17 Şubat gününe geldiğimizde 13 derece balık burcunda bir merkür gerilemesi başlayacak. 17 Şubat'ta başlayan bu merkür gerilemesi 10 Mart tarihine kadar sürecek arkadaşlar ve 28 derece kova burcuna kadar merkür gerilecek. Ancak kova burcuna geçişi merkürün Mart ayının konusu olduğu için Şubat ayı boyunca balık burcu temaları ön plana çıkacak. Balık burcu sizin haritanızda 11. evinizi temsil ediyor. Dolayısıyla arkadaşlıklarla alakalı önemli bir süreçte olduğunuzu söyleyebilirim. Kariyeriniz, hedefleriniz, hayalleriniz, sosyal ilişkileriniz ve arkadaşlıklarınız gibi oldukça kapsamlı bir alanda meydana gelecek bu Merkür Retrosu. Ve eski arkadaşlıkları tekrar karşınıza çıkarabilir. Eski dostluklar, eskiden bir şekilde gönüldaşlık yapmış olduğunuz, birlikte hareket etmiş olduğunuz kişilerin karşınıza çıkması söz konusu olabilir. Belki onlarla... Yapılacak bir hesap ve muhakeme vardır. Bunları tekrar değerlendirebilir ve söylenmesi gerekenleri söyleyip e, yolunuza daha iyi bir biçimde e, devam edebilirsiniz. E, Tabi bu süreçte karşınıza kariyerinizle alakalı bir takım fırsat ve teklifler gelecektir diye tahmin ediyorum. Özellikle 13 derece balık burcu da dediğim gibi ilk derecelerinde balık burcunun ilk derecelerinde gezegen diziliminiz varsa. Bu noktada önem arz edecektir. Belki işte bunu bu şekilde yapalım. Sana tarifi verelim. Sana maaşına zam verelim. İşte bizim sektörümüze geç. Bizim şirketimize geç şeklinde teklifler gelebilir. Aman ha balık burcunda Merkür zararlı çalışır arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz Merkür balık burcunun karşıtı olan Başak Burcu'nun yönetici gezegeni. Dolayısıyla balık burcunda zararlı çalışıyor Merkür. Hem de retro ise iki kat etki oluşturuyor diyebilirim. Bu nedenle Merkür'ün hem balık burcunda retro olması hem de sizin kariyer gelirleriniz, sosyal çevreniz, hayalleriniz gibi önemli bir alanda retro yapması sizin algılarınızı dağıtabilir, kandırılma enerjisini ortaya çıkarabilir. Size yapılan teklifler belki iyi niyetli, belki art niyetli, ee, size sağlanan şartları yani size vaat edilen şartları sağlamayabilir. Buna karşı dikkatli olmakta fayda var. Arkadaşlıklar, geçmişte, geçmişten gelen arkadaşlıklarla tekrar bir araya gelip sorunları çözmek açısından süreç mantıklı olsa da yeni bir arkadaşlık kurmak, yeni kişilerle tanışıp onlara bütün sırlarını açmak açısından oldukça sıkıntılı bir durum ortaya çıkabilir. Dolayısıyla... Net olmayan insanlardan e, ve bir şekilde hallederiz, bir şekilde yaparız şeklinde vaatlerde bulunan insanlardan bu süreçte kaçınmanızı tavsiye ederim. E, bu sürecin önemli bir e, iyi noktası ise belki geçmişte alamadığınız primleriniz, kariyer gelirleriniz, bir yerlerde bekleyen paralarınız varsa, bunların e, tekrar karşınıza çıkması ve bu paraları tahsil edebilmeniz veya bir itibar kaybınız, bir ünvan kaybınız varsa... Bununla alakalı iadeye itibar süreçleri içerisine gireceğiniz de bir süreç olabilir. Dolayısıyla beklenmeyeni de bekleyebileceğiniz bir süreç, iyi anlamda da iade itibar yakalayabileceğiniz de bir süreç olarak değerlendirebiliriz bu Merkür retrosunu. Evet 21 Şubat sonrası güneş artık balık burcuna geçiş yapıyor. Güneşin balık burcuna geçiş yapmasıyla da beraber özellikle bu bahsetmiş olduğum alanlarda kariyer gelelerinizde, unvanınızda, tarifinizde yeni bir takım gündemler ortaya çıkacaktır. Ancak orada merkürün retro olduğunu unutmamakta fayda var. Dolayısıyla yeni bir takım oluşumlar bir yandan ortaya çıkarken aynı zamanda Algılarınızla, zihninizle, iletişim kabiliyetinizle alakalı durumların çok da normal olmadığının farkında olarak onları bir cepte tutmakta fayda olacağını düşünüyorum. Çünkü gündeminiz genellikle büyük hedefler, büyük hayaller, büyük sosyal çevreler olacağı için yanılma payınız da bu noktada büyük olabilir. Doğru değerlendirme yapmak sizin açınızdan faydalı olacaktır sevgili boğalar. Evet, aynı süreç içerisinde 21 Şubat sonrasında Mars'ın Oğlak Burcu'na geçiş yapmasıyla beraber yani sizin haritanızda 9. eve geçiş yapmasıyla beraber e, çok ciddi anlamda okumak, araştırmak, gezmek, hayatı hani nasıl diyeyim sanki bir ay içerisinde hayatın sırrını çözmek gibi bir güdülenme içerisinde giriş yapabilirsiniz. E, öğrenme aşkıyla yanıp tutuşabilirsiniz. Başka kültürler, başka diller, yabancı dil eğitimi veya yeni kültürleri keşfetmek adına çıkılacak seyahatler gibi konularda aşırı hırslı olabilirsiniz. Ancak biliyorsunuz ki Oğlak Burcu'nda yoğun bir gezegen sterliyumu var. Üstelik bu yetmezmiş gibi hali hazırda Kuzey ve Güney düğümleri Yengeç ve Oğlak aksında ilerlemekte. Mars'ın Oğlak Burcu'na giriş yapmış olduğu 20 Şubat sonrasında Özellikle 21 Şubat sonrası ve Şubat ayının son haftasını kapsayan süreçte Güney Ay Düğümü ile kavuşumu ve Kuzey Ay Düğümü'ne karşıtlık yapması söz konusu olacaktır. ve bu ak sizin haritanızda 3 ve 9 aksını hareketlendirecek. Şimdi 3. aksın 3. ev aksınızda Kuzey Ay Düğümü bulunurken 9. ev aksınızda Mars ve Güney Ay Düğümü kavuşumu size oradan göz kırpacak. Bu da aslında bize şunu gösteriyor. Buradan çıkarılması gereken mesaj da şu. Ki zaten karmik etkilerle beraber Şubat ayının son haftası bunları hissetmeye başlayacaksınız. Büyük resimde boğulma. Biraz daha e, önündekine odaklan. Dikkatini başka şeylerle dağıtma. E, hemen her şeyin olabileceğini düşünme. Yani hani yurt dışına taşınmak, hemen bir yabancı dil öğrenmek, olmadı ikincisini öğrenmek, ne bileyim akademik bir kariyer yapmak gibi büyük büyük hedefleriniz varsa ve hepsini birden yapmak istiyorsanız bunun olamayacağını... Bunun bir şekilde e, hepsinin aynı anda mümkün olmadığını ancak teker teker ve elinizdeki şart ve imkanlarla ilerlediğiniz zaman odaklanarak en yakınınızdaki hedefe kilitlenmeniz gerektiğini size hatırlatacak bir etkileşim olacak esasında. Şubat ayının son haftasında bununla yüzleşmeniz gerekebilir. Yani sizin o e, büyük resmi görmek için çabaladığınız konuları bırakıp biraz daha e, hedeflerini minimal düzeyde tut. Elindekilere odaklan ve büyük hedefin için artık yavaş yavaş ilerleyebilirsin şeklindeki bir uyarıyı da alacağınız bir hafta olacaktır. Şubat ayının son haftası. 23 Şubat gününe geldiğimizde ise balık burcunda bir yeni ay var. Bu yeni ayda yine sizin 11. evinizde. 11. ev tamıları oldukça dikkat çekiyor bu ay. Dolayısıyla 11. evinizde meydana gelen yeni ay ile beraber özellikle Merkür Retrosu akabinde durum değerlendirmesi yaptıysanız, e, sosyal çevreniz, kariyer gelirleriniz, şu an hayallerinizin hangi noktasında bulunduğunuz gibi değerlendirmeleri yaptıysanız, bu yeni ay ile beraber yeni bir karar sürecine giriş yapacaksınız. Belki çevrenizi değiştireceksiniz, belki eski arkadaşlıklarınızın, sizin sorunlarınızı çözümlemesindeki farkındalığınızı artırması söz konusu olacaktır. Yani onlarla tekrar bir yüzleşme yaşadığınızda aslında sorunun nerede olduğunu çözebileceksiniz. Belki kariyerinizle alakalı bir takım sıkıntılar var. Terfi almanızı veya zam almanızı engelliyor. Bunları fark edeceksiniz ve bu anlamda elinizdeki verilerle yeni bir başlangıç yapmak isteyeceksiniz. Aslında Merkür Retrosu'ndan sonra bir durum değerlendirmesi yaptıktan sonra bu yeni başlangıcı yapmak mantıklı olacaktır her ne kadar Merkür Olsa da. Ama 23 Şubat tarihiyle itibaren aklınızda bir anda bugün bana ilham geldi şeklinde çıkıştığınız konular söz konusuysa aman diyeyim sakın önceden aklınızda bulunmayan bir konuda 23 Şubat tarihinde yeni bir karar vermeyin. Ama yine de kariyer gelirleriniz büyük paralar büyük sosyal çevreler anlamında da güzel şanslar ve fırsatlar sizi bekleyecektir. Merkür Retrosu olsa dahi. Evet, Şubat ayına dair anlatmak istediklerim bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Her birinize güzel bir Şubat ayı diliyorum sevgili boğalar. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz beğene tıklar ve zil tuşuna basarak bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Danışmanlık almak isteyen veya bana ulaşmak isteyenler Instagram ofikusastöraj hesabımı takip edip bana oradan ulaşabilirler. Mutlu bir Şubat ayı olsun. Hoşçakalın.